Selamlar yeni bir yayında yine e, yeni bir programda sizlerin karşısındayız e, Allah'ın izniyle Türkiye'de ve dünyada olup biten en böyle kritik e, haberleri sizlere iletmeye çalışıyoruz e, Allah'ın izniyle. Evet son dönemlerde biliyorsunuz e, TOKİ başvuruları var ve Türkiye'de iki buçuk milyon gibi e, şu anda e, TOKİ başvurularına e, başvurular yapılmış pozisyonda lakin e, arkadaşlar. TOKİ başvurularında biz şöyle bir durum keşfettik. Yani şunu fark ettik. Bakın yani bazı bilgiler yani bazı tespit edilen sorunlar gerçekten sizi böyle ipten alıyor. Yani öyle söyleyelim. Genel itibariyle engelli bireylerimiz böyle göğsünü gere gere yani TOKİ başvurularına başvuramadılar. Neden? Çünkü engelli aylık. Evde bakım aylığı gibi diğer yardımlar da e, bunların içerisinde devlette yardım olarak geçtiği için maaş olarak gözükmediği için e, ne olmuş oldu? Hiç kimse engelli aylığına evde bakım aylığına güvenip e, yani bu sisteme geçiş yapamadı e, arkadaşlar. Yani bu gerçekten e, çok önemli bir madde bakın. Ve biz esasında şu konuda mücadele edilmesi gerektiğini düşündük arkadaşlar. Yani engelli evde bakım maaşları devlette yardım olarak değil maaş olarak geçerse engelli bireyler de Allah'ın izniyle Tokiye'de göğsünü gere gere başvuru yaparlar arkadaşlar. Yine akabinde yine. Gelecekte devletin düzenleyeceği e, bu tip projelere e, gözlerini gere gere destek verirler. Evet e, buradan devletimize sesleniyoruz. Aile bakanlığımıza e, sesleniyoruz. E, engelli aylı evde bakım maaş, maaşları e, yardım e, olarak değil maaş olarak e, geçmesiyle ilgili e, tez zamanda bir çalışma yapılmalı. Yani ee, esasında engelli STK, sivil toplum kuruluşları, dernekler, platformlar arkadaşlar bakın e, bu konuya e, çok özen e, gösterilmeli. Yani bu konu e, gerçekten yani e, hem engelli bireylerimizi garanti altına alacak bir konu yani hem de e, ayaklarınızın daha sağlam yere basabileceği e, bir konu. Yani bu konuyu Türkiye'de ilk defa emin olun yani biz e, dile Getiriyoruz bunu fark ettik ama. Yani nerede fark ettik? TOKİ başvurularında e, fark ettik. Evet e, Çetin Sarıgül hocam diyor ki engelli aylığı bakım maaşı normal emekli maaşı gibi sabit olmalı. Evet bakın e, yani çok önemli. Yani e, Çetin hocamızın da dediği gibi emekli maaşı gibi. Yani Türkiye'de e, arkadaşlar yani bütün normalde e, maaşlar. Maaş statüsünde güvence statüsünde yarın bir gün yani esasında devletimiz e, en büyük iyiliği yani bu bağlamda engelli bireylerimize e, ben bu noktada yapacağını düşünüyorum. E, eğer devletimiz engelli aylı evde e, bakım maaşlarını e, arkadaşlar yardım e, statüsünde değil de maaş olarak e, bir düzenleme ile düzenlerse. Emin olun geleceğe doğru da Allah'ın izniyle e, bütün engellerimizin duasını almış olur. Evet e, Çetin hocam e, bu bağlamda engelli bireylerin şuna dikkat etmesi lazım. O da şu eğer ki maaş gibi verilirse örneğin süreli rapor veya rapor değişikliği olurken maaş bağlama şartlarına uygun rapor alınmalı. Evet bakın bu da. Ee, çok önemli. Yani gerçekten ee, evet Barcelona'ya Kamil hocamıza da selamlarımızı e, iletiyoruz. Arkadaşlar bu konuyla ilgili buradan bütün sivil toplum kuruluşlarına sesleniyorum. Bakın seçim satı öncesinde de e, yani eğer bu düzenleme e, Allah'ın izniyle yapılırsa bu düzenleme e, yani bir yönetmelikle bir kanunla gerçekleşirse Allah'ın izniyle bir emekli maaşı gibi bütün engelli kardeşlerimiz böyle bir devlet güvencesi altında bu yardımları alırlar. Yarın bir gün siyasi iktidar değişse bile, şartlar değişse bile yani engelli aylıkları, evde bakım maaşları öyle bir düzenlenmeli ki arkadaşlar yani hiçbir şekilde gelecekte bir tehlikeye girmemeli. Nasıl İşçi maaşları, memur aylıkları, emekli aylıkları, malülene emekli aylıkları nasıl bunlar tıkır tıkır maaşlarını alıyor? Yani bizler de engelli aylıkları ve evde bakım maaşları da bu şekilde olsun istiyoruz. Eğer böyle olursa zaten engelliler, engelli bireylerimiz işte bankalardan da bundan dolayı şey alamıyorlar, promosyon alamıyorlar. Neden? Çünkü bankalarda misal veriyorum bir garanti görmüyor. Yani karşıdaki maaşa Evet Zeyno eğilmez. Evde bakım maaşı normal. Onlar olur mu? Yani arkadaşlar yani evde bakım bakın şöyle düşünmeyin. Yani ona olsun buna olmasın şuna olsun buna olmasın diye düşünmeyin. Bu genel bir şey. Yani evde bakım maaşı alanların da çok büyük sıkıntıları var engelli aylığı alanlarında e, çok sıkıntısı var. Yani bugün e, bu maaşlar maaşı alabilir miyim? demiş. Evet toplum bu konuda destek olmalı birine demiş. Yani bu konuda kampanyalar yapalım, düzenlemeler yapalım. Allah'ın izniyle seçim öncesinde de inşallah bu konuyu arkadaşlar yani devletimize projelendirip verelim. Yani bu çıkabilir. Bakın olmayacak bir şey değil bu. Yani bu konuda biz ciddi anlamda bir proje Ortaya atıyoruz. Hatta böyle bir çalışmada bize destek vermek isteyenler olurlarsa da arkadaşlar mutlaka ve mutlaka bize messenger'dan ulaşsınlar. Yani farklı bir şekilde ulaşsınlar. Evet Mehmet Karaman. diyoruz.